Eminim bugüne kadar hiçbir bilim insanını adra kadabra derken duymamışsınızdır. Ben Paul Doherty, Exploratorium'da çalışan bir bilim adamıyım. Bugün size statik elektriğin yardımıyla bir parça gelin telini nasıl uçurabileceğinizi göstereceğim.